Buraya kadar aslan parçası. Son bir adam kalmış. Aslan parçası bizimle geliyorsun. Bana seni öldürmemek için bir sebep söyle. <gülüyor> Çok basitmiş. Arkana bak. Kaçmak için mi diyorsun lan? Sen arkana bak bir. <gülüyor> Eğer beni öldürürsen otomatikken benim adamlarım da seni öldürür Anladın mı? Tamam tamam Şimdi silahını attım Ben gene kaçtım <gülüyor> Hadi görüşürüz, görüşürüz. Sakın alt peşinden gelmeye kalkma Sakın Kuş koş koş Çok çok çok Ede saklanmam lazım Bunu sana bu bedelini öğreteceğim Yavuz Ben bitmiş Bunu sana öğreteceğim Tamam şimdi gidebilirsin Yanlış bir hareketinden bulurum sana ha nereye kaçtın nereye kaçtın lan bulacağım lan seni bulacağım oğlum etlerini senin köpeklere yedireceğim lan nereye gittin lan nereye gittin şansını kim yaa Yavuz. İbrahim nerede? Eee İbrahim'i kaybettik. Neyse, buluruz buluruz, sıkıntı yok. Canın sıkma. Kaçtı mı? Bu Allah kahretsin. Neyse, onu bulacağım. İbrahim, seni buldum. Ne yaptın lan? Beni vurdun. Dur, sana son sözümü söyleyeceğim. Evet, kaçabilir. Aslan parçası ama benim aslan parçalarım senin peşini bırakmayacak. Sen öylesin. Bus, ne oluyor lan? O sustu neydi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam, sen de dur dur. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak lan Tamam. Yani kendini koru. Tamam tam. Zaten önünde silah var. Maşar zürende donmuş. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Alti. Behzat sana sözüm. Ama her canlıma her canlı ölümü tadacaktır Ölüm habersiz her an gelebilir belki Bir gün belki bir gün belki yarın belki yarından da öteye Ya bulcan ya da avcı Ama asla ve ama asla Avı avcıya götüren köpek olmayacaksın Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin Elveda evlat Kendine iyi bak. Ben diğer tarafa gidiyorum. Aslan parçası. Sana söz veriyorum. Sana bunları yapanları bulacağım. Ama bunu yaptığını üretileceğim. Sana söz ver.